Sen misin aşkım video çekiyordum. Bu işi bu sefer tam ekran yapmak zorunda kaldım arkadaşlar bilgisayarımdaki şeyi. Ay! Telefonumu tam ekran yapmak durumunda kaldım. Çünkü HD çekmesini istiyorum. Full HD çekince montajlarken çok zor oluyor. Başlattım. Birazcık inleştirelim. Anne bana meyve doğurmuş. İşte şu anneni kapıdan izliyor bebişkam. <gülüyor> Saçımı da bağladığıma göre. Videomuza başlayabiliriz. Hmm. <gülüyor> Anne bana kapıda öpücük atıyor. Bana ne bana ne? Hmm. Şimdi arkadaşlar kafamız bu. Kafamız bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bunu kaplayacağım. Ben böyle şey yapmak istiyorum. Ya da ben de şeklinde çizmek istiyorum. Ve onu... Ay neler çekiyorum. Ay ilk yaptım. İlk bir şekilde ben nasıl şey yapıyorum? Ondan sonra şuraya dört tane yapmak istiyorum. Dört tane köşesinden yapıştıracağım. Öyle bir şey düşündüm de Sketchbook tur izlerken öyle bir şey. Umarım net bir şekilde gözüküyordur arkadaşlar ve videomdan memnun kalıyorsunuz. bunu aslında ben video çekmeyecektim. Şu bir baktım bir video içeri daha çıkardı. Malum YouTube'dan para kazacağım özelliğimde açıldığı için. Bu çok küçük oldu. Şöyle yapalım. Şöyle. şuraya kadar falan gelsin. Ve yok, Instagram'ı da için ama açacak ya. Umarım açılır yani. Çok mutsuzum, Çok mu çözüm? Çok mu küçük yapıyorum ben ya? Bayağı yaptıkça küçülüyor resmen. Yaptıkça küçülüyor. Yaptıkça küçülüyor. Yaptıkça küçülttüm resmen. Tamamdır. Bu şekilde yara bandlarımız hazır arkadaşlar hepsi eğrüm bürüm bir şekilde oldu her neyse biraz daha üstüne geçsek mi yani düz bir şekilde mi yapsak nasıl yapsak Yada bende resmini ya da bende nasıl çizilir Hemen bakalım Göstermiyim şeyi. Ha daha 4 dakika olmuş Yara bende çizimi Eşleşen bazı resimler gösteriliyor. Ha, böyle çiziliyormuş. Yani buna bakarak çizmekten ne arkadaşlar? Elim tuttu. Elim kompetituru. Bunun kabana çizmemişler. Sadece zaten ben de kabana göre çizim yapmadım. Ondan kolay bir şekilde açacağım. Şöyle çizelim. Şöyle çizelim. tut tut tut tut tut dur dur. Dur dur. Ben bayağı bir vermiştim çizime. Sonra yeniden eskizleptimi çıkarttım ve bir daha başladım çizmem. Tamam böyle. Şimdi biraz koyut çizeceğim şu karı kısmını. Ben kenarına şey çizeceğim. Haydi başlayalım. Zaten en son ki yaptığım şeyde de bir tane şey çizdim. Çok açıklayıcı oldu. <gülüyor> en son ki yaptım. Ee, marka kalemleri kullanıyorum. Videomda da zaten. Şey kullandım yani. Ya da ben de çizmiştim. Çok uzaktan çekiyor bence ya. Böyle yakınlaştıralım. Bu da arkasına geçiriyor olsun. Yapıştıracağım sonuçta. Değil mi ya? Arkadaşlar saçımı Afrika örgüsü yaptırdım ya ben. İnsanlar beni, bana bile insana bakıyorlar. Yani Saçım çok güzel olmuş. Yok amca. Ev amca eğilmiş çınarın ortasında bana. İnsanlar gezerken senin saçına bakıyor diyor. Ama hoşuma gitti. Dikkat çekmek benim işim amca. amca. Ne sanıyorsun amca? Yara bandı çoktan delik gibi bir yara bandı yaptı. Ya. Bu, ucuzluk bir yara bandı olsun arkadaşlar. Bu yara yatağım kapatmıyor. B kapatmayan böyle. <gülüyor> İyileştirmeyen bir yara bandımız olsun. Ee, daha da nasılsınız? Ben geldim diye mi kasıldınız? Bugün özel mi toplantınız? Cenaze mi var? Nasılsınız? İkisini de beraber kapatıp yeniden başlattım çünkü ondan sonra biraz beni zorluyor hani uzun olduğu için dakikası Bununla da geri kalanını boyacağım arkadaşlar Ay iki o kaybetmeseydim ben turuncu mu bu muydu hangisiydi böyle üstünden geçeceğim direktman üstünden geçiyorum Bence çok sevindi bir araban da oldu ya sizce arkadaşlar Yerebandığı yaptık. Bugün bir köyü da. Ben niye kapatıyorum gır şunu ya? Kanım... <gülüyor> Kanım gırıldıyor arkadaşlar ya. O kadar şey yiyorum Çok fazla olur arkadaşlar ya? Çok fazla yiyorum. Ve dolmak bilmiyorum. Çok... Şekilde. Arkadaşlar nasılsınız ya? Mesela... Türk çizimler hoşunuza gidiyor. Sadece çok çok çok... çok dans, dans, dans, dans, dans. Dolmuyor yani. Yani İngilizce kursum vardı dün ve bugün gitar kursuna gittim. Ay Ay, bilmiyorum. Bu şekilde de arabağlarını çizdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. de Yapacak bir şey yok yani bunu yapacağım. Şimdi ne yapsam? Makas falan gerekiyor. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir tane küt yapmak istiyorum ben. Kavada da kendime çizmek istiyorum. Şu anda tarihler falan çizmek istiyorum. Ama henüz o kadar gelişmediğim için nasıl yapsamı bil, nasıl yapacağımı bilemedim arkadaşlar. Onun için burada kesmekle başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar, benim bir sürü evde kağıtlarım falan vardı. Ben o kağıtları eski eski defterlerne getirdim ama küçük getirmişim. Yani küçük bir eskiz defterim oldu. Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ama çok küçük dediğimde yani. Bundan falan büyük. Bu, bu eskiz defterim birazcık büyük. İyi misiniz ya? Bunun moralim bu? Keşke biraz daha büyük yani yaptırsaydı. Arkadaşlar beni lütfen sever misiniz? Zorla güzellik olmaz ama beni sevmenize çok ihtiyacım. Ne bileyim şaşın abla şaşırsın abla. Beni küçükler takip etsin istiyorum. Büyükler hep abaz olduğu için. Beni küçükler takip etsin istiyorum. Bir de daha da geçiyorlar böyle küçük takipçisi olanlar hepsi birebir bilmem ne diyorlar. Ama ben mesela benim kız ve küçük takipçim olmasını istiyorum. Onun için bu tarzda videolar çekmeye başladım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunun içinde de çıtır kova vardı. 5-6 pakettir bundan yiyorum. Çok beğeniyorum. Çok Çok seviyorum. Hatta bizim market mahalledeki benim için özel getiriyor falan diyebilirim. Ben demiştim işte getirdi yani. 4 paket falan aldım ben. Hani ben demiştim ya size eskiz defteri yaptıltım. Elimde bir sürü kotlar vardı işte İşte yaptıltım eskiz defteri bu. Bundan 6 tane var arkadaşlar. Ne yapacağım 6 tane defteri. Keşke bir tanesi bundan 2 tane olacak şekilde olsaydı. Bundan 2 tane. Görüyor musunuz? Ama kameram görmüyor. Neyse onun sesini kapattım zaten. Bundan iki tane olacak şekilde olsaydı. Yani böyle iki tane yan yana gelseydi Bir tanesi de büyük olurdu en Ama ben bundan altı tane yaptırdım. Ses mi geldi? Sen ne yap ben Ödüm bokuma karıştı. Çok korktum. O <gülüyor> nasıl yapmışım? Bak biri ölüyor. Can çekişiyor gibi. Diye bir de sanki bir yerden Şimdi de bunu buraya böyle yapıştıracağım arkadaşlar Ama ben bunu ne yapacağım ne çizsem ya Hiç hala bilemedim Ondan sonra bunu böyle yapacağım ve kenarlarında ya da bandı kapatacağım <gülüyor> Bence çok tatlı olacak Ama arkasında hiç eski defterinin kapağının kalmasını istemiyorum Bir tane daha malum kağıdımız bol Hepsi ağaçtan yapıcı Evet, ama farkındayım olsun. Yani ne yapabilirim? İhtiyacım var. Bu yüzden çıkarttım. Ne yapacağım? Ha, bir dakika ben bildiğim. Burada boşuna da durmuyor bu karton. Bu karton burada boşuna durmuyor arkadaşlar. Bu kartonu yapıştıracağım. Şöyle şunu çıkartalım. Pembe. Yani bu da en sevdiğim gibi arkadaşlar. Ama burada karton bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ah, şöyle kartonum var arkadaşlar. Bir tane. Mor en ama pembe yapmak istiyor canım. Ona bir çıkartalım. Ben bunu böyle yapmak istemiyorum ki ya. Kapağı biraz gözüksün istiyorum. Yani vazgeçtim. Kapağı gözüksün bence. Veya şeylerle falan doldurayım ben. Böyle bir şeyler yapıştırayım yani. Üst üste falan yapıştırayım. Bence öyle de güzel olabilir diye düşündüm. Küçük küçük bir şeyler yapıştıracağım. Bence güzel olabilir yani. Ya da ne yapayım ben ya. Şunu şöyle yapıştıralım. Aynen böyle yapalım. Çünkü hem şey yapmak hem bir şey yapmak çok zor geliyor bana. Yapıştırmıyor ki bu doğru da düzgün ya. Bu yapıştırmıyor ki yapıştırıcı. Yani bu yapıştırıcı yapıştırmıyor. Ne biçim yapıştırıcısın sen ya. Yapıştırdı da işte. böyle böyle. Şimdi de şunu şöyle yapacağım. Yara bandımız yerini aldım. Bu şekilde çizdim. Ondan sonra önce sonra diye de videosunu fotoğrafını çekmek istiyorum arkadaşlar. Eskiz defterinin başlama tarihini ondan sonra da bitiş tarihini yazmayı düşünüyorum. 2029'dan beri bitmeyen eskiz defteri yapmışlar ya. Biraz yakınlaştıralım. Yakınlaştıracağım deyip uzaklaştırmayanlar ne bileyim. Bu şekilde oldu arkadaşlar defterimizin kapağı. Ben bir şey yapıştırmak istemedim ama onun onu yapıştırmak yerine mesela şuraya küçücük bir tane gül çiçek, şuraya bir tane küçücük bir böyle çizdiğim küçücük çizimler de yapıştırabilirim bence. Ha kaç ne zaman 24 adet 2019. Yani 24 12 2019. Ayşen Çelik'in eskisi defteri. <gülüyor> bence güzel oldu arkadaşlar ya Ayşen'cığım. Bir siş, tarihi hala belli olmayan bir defter yapmışlar. çok bilmiyorum. Arkadaşlar şu defteri ben pofuduk pofuduk bir defter olsun istiyorum. Böyle tıklım içi dolu dolu bir defter olsun istiyorum. Bir sürü şey yapıştırdım. Bir, bir sürü şey çizdim. Bir sürü şey. Pofuduk şişko bir defter olsun istiyorum. ama anlatabilmişimdir arkadaşlar. Tamam böyle bir defter. Şurasını da yazabilirim aslında ya. Ama pek gözükmüyor ama küçük yani. Şöyle bir sürü böyle küçücük. Şimdi çıkartmalar çizeceğim arkadaşlar. Bir sürü farklı farklı. Şuradan Pinterest'e gireceğim ve oradan bakarak bir şeyler çizeceğim. Hmm, sketchbook. Ne deniyordu ona ya? Çıkartma, çıkartma. Diyorum neler çıktı? Dudak mesela bir tane dudak çizelim. Dudak çiziyoruz arkadaşlar. Yakınlaştırın. Sen ayı gibi dudak olsun istiyorum. böyle bir var bunu çizmek önemli değil ya dudağı çizmek önemli değil de bence dişi çizmek önemli ben dişi beceremem bir insan olduğum için ama becerdim ya beceremiyorum dedim ve dişi becerdim arkadaşlar neyse dilini boyamayacağım dil zaten pembe sadece dudağını boyacağım dudağını da kıkırmızı boyacağım arkadaşlar bu bizim ilk çıkartmamız olsun Stikersi yani stikasımız olsun Böyle küçük titi yapıyorum. O oh, yanıma yumatırdım anıyor. Kedicik benden ne istiyorsun? Arkadaşlar rüyamda kedimi boğulurken gördüm. Bir tane akvaryum almışız eve. Böyle büyük, süslü, güzel bir akvaryum. Tam olarak akvaryum değil de böyle süs malzemesi gibi bir şey ve kedim içine girmiş ve ked... akvaryumun içinde de arkadaşlar böyle bir sürü oyuncak falan olduğu için Kedime ben oyuncak sanıyorum ilk başta işte. Aa hareket eden oyuncak falan diyorum. Sonra bir bakıyorum benim kedim boğuluyor. Nesi ki öldü ya en sonunda. Ağladım. Ağladım arkadaşlar. Çok kötü bir rüyaydı. Beni korkuttular. Sonra annemi aradım ve anne beni korkuttular. Közünü korkuttular dedim. Çok fenaydın. Allah kimseyi sevdiğiyle sınamasın arkadaşlar ya. Vallahi kimse tedaviyle sırmamışım. Yani dişi dişi de pembe oldu arkadaşlar boyamadığım için. Ya ben boyamayacağım dedim ama dili pembe olduğu için şu an dişi de pembe oldu. Bakar mısınız? Dişi de pembe oldu. <gülüyor> Neyse artık. Başka neler çizebilirim? Karpuz çizeceğim. Karpuzu çok seviyorum. Ama karpuzu şey olarak çizmeyi düşünüyorum. Acaba hata yapar mıyım çizerken ya? büyük ihtimal yaparım. Ondan dolayı koşu kalemle çizeyim. Yapmadım. <gülüyor> yani şu an hata yapmış gözükmediğim için. Böyle bir edelim. kalp Karpuz güzeldir ya. Çok çok iyi gider. <gülüyor> Oha. Çizim yaparken hiç hata yapmadım. Çok güzel bir şey. Bunun hepsini şöyle boyamayı düşünüyorum bu arada. Market kalemlerimle. Ya bunun ucu çok ince ya. Hızlı hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Ve bağırarak konuştuğum için. Sesim bu şekilde çıkıyor. Sorry. Beni de sevmeyen izlemesin Allah Allah. Ne benim yani. Değil mi yani? Burasını akıp kıpkırmızı yapalım. Burasını akıp kıpkırmızı yapalım. Bu arada arkadaşlar hiç silmedim farkında mısınız? <gülüyor> hiç silmeden yap. Çok seviyorum video çekmesini. Her türlü. Bu şekilde. kalp da bu şekilde oldu. Bu arada hiç silmeden yaptım. Arkış. Arkış güzel. Bir de şu x x'in anlamını bilmiyorum. Onu çizeceğim. X x falan yapacağım. Ne anlamı bilmiyorum ama onu çizmek istedim. Yapmak istedim daha doğrusu. Onun için diğer kalemlerimi de çıkardım. Merdivenlerdeki bir şey olsun istiyorum. Biraz kötü oldu ya. Biraz kötü oldu farkındayım. Şurada x. Çok kötü oldu lan. Neyse saat dike? Hatta berbat oldu. Sizce berbat mı oldu arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Yani berbat oldu dedikten sonra çok güzel oldu. Demeyen yani de ne bilemiyorum. Ya böyle daha kötü oldu ya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yani geri kalan kısmını da sileceğim ya. Şunu şöyle kenarından yokmuş gibi silelim. Şu Sonra pembe kısmı böyle öyle kalsın artık <gülüyor> Bu arada da sesim gitti Farkındaysanız Sesim gitti Bu da böyle x o x'ine anlama geliyorsa artık Bir de sarı kalemizi alıp Şimşek çek çizmek istiyorum Şimşek çizeceğim Şimşek Şimşeğimizi çizeceğim Lan bu şimşekten başka her şeye benzedi lan Lan bu şimşekten başka her şeye benzedi lan Lan Bir daha baştan çizelim Yoklar güzel oldu lan. Hah böyle oldu. Güzel oldu. Sonunda güzel bir şey çizebildim. Becerebildim. Alkış Ayşen'i. Bu arada böyle saçma saçma hareketler yapabilirim arkadaşlar. Çünkü çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> seviyorum ya. Çocuklaşmayı çok seviyorum arkadaşlar. Sorry eğer sevmiyorsanız siz. Yani ne yapabilirim. Siz de sevin arkadaşlar. Hepiniz sevin. Hepiniz çocuk gibi davranın. şımarın. Tamam mı? Çünkü ben çok seviyorum. Böyle başı başı çizimleri çok seviyorum ben ya. Çünkü böyle üç boylu gibi ben çiziyorlar ya kara falan. onu hiç beceremiyorum. Bu arada çok uzatıyor olabilirim ya hızlı konuşuyor olabilirim ama ben böyleyim. Böyle yapıyorum yani. Sorry. Onu da çizdik. Baya bir çizim yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu kenarlarını da için bu arada. Baya bir şeyler çizip hepsini yapıştırmam gerekecek. Bir de dondurma yapalım. Bir tane dondurmamız var arkadaşlar. Onu çizelim. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu olsun arkadaşlar. Baya bir kötü oldu yani neyse. Nam nam nam nam nam nam nam nam. Canım dondurma çektim. Dondurma çekmemeli Ayşan. Ayşan kış geliyor Ayşan. Kulağına göre üstündeki şeyler çok küçük büyük oldu. Kulağı çok büyük oldu arkadaşlar. Onu nasıl yapalım? Bir tanesi kırmızı. Bir tanesi pembe. Bir tanesi turuncu olsun. Birisi geldi. Kim o? Bunu da kahverengi yapalım bence bir. Ama kahverengi açık kahverengi kalemim olmadı için... Onu şeyle yapacağım. Kur kurşun kalemle yapacağım. Çünkü kurşun kalemle daha güzel olur. Böyle. Diğer dondurmamız da arkadaşlar şu. Diğer dondurmamız bu. Diğer dondurmamız bu. Veri mi geliyor? Ne oluyor lan? Bakalım. Buraya şey yapalım ilk olarak. Şöyle yapalım. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar videomu. ya. Bu şekilde diğer dondurmamız. Kıpkırmızı bir dondurma. Vişinili olsun arkadaşlar bu bu dondurmamız vişneli olsun Arkadaşlar vişneli koyu kırmızı ondan dolayı şu an bir 3 üç beş altı tane çizimim oldu Arkadaşlar şurada böyle kenara falan fazlalık oldum ben bunu böyle dümdüz bir şekilde keseceğim yani kenarını falan şey yapmayacağım başka geçeceğim Bir de böyle zafer işareti var arkadaşlar zafer işareti var onu da çok seviyorum yani zafer işareti olduğu için seviyorum onu çizelim arkadaşlar başka bir şeyden dolayı sevmiyorum yani ben anlaşılmak istemiyorum ben burada hiç çizim yaparken yanlış yapmadım farkındaysanız ne haber yip yanlış yaptım sanırım. Neyse genel Yanlış yapmadım. Düzeltebilirim ben bunu. Bu Zafer işaret. Yani Zafer güzel bir şey ya. zaferle kutlamak falan. Zaferlenmek. Zafer <gülüyor> güzeldir. Zafer bizimdir. Bunu da biraz zenci yapmak istiyorum ben. Zenci parmağı olsun bu. Zenci parmağımız. Çünkü ben ırkçılık falan sevmiyorum ya. Şeyi anlattım mı size ya? İkinci bir tane abi yanıma geldi. İstagram story'mde paylaşmıştım kapanan hesabımda. Bana adresi falan sordu işte. Ben bindirdim, gönderdim. Biraz geç kaldım sandım. Ha geç kalmadım. Yani geç kalmadım. Ama abi gönderdim yani. Onda şu kendime bindim gittim yani. Vaktim de var diye düşündüm. Bu şekilde arkadaşlar. Ama baya bir bir şeyler çizmem gerekiyor. Renkleri falan çok canlı gözükle farkındayım. Başka ne çizebilirim? Bir tane de deniz. Yosun mu deniyor? Deniz kabuğu mu? Kabuğu var arkadaş. Deniz kabuğu çizeceğim. Deniz kabuğu da çizelim. Anne beni gururla izle. <gülüyor> Deniz <Denizlerin> gururu. <gülüyor> Gurur duyuyor eminim benimle ya. Bir, de böyle bir tane deniz şeyi çizdim. Bunu da mor yapmak istiyorum. En sevdiğim renklerden bir tanesi mor arkadaşlar. Ama mor bulamadığım için buldum arkadaşlar. Mor yapacağım. Bir dakika. Böyle. Ama çok fazla şey oldu bu ya. Çok koyu oldu yani. Bu videonun başta ne olsa acaba ya? Çıkartma yaptım mı olsa? Ya stikas yaptım mı yoksa Eskiz defterimin kapağını süsledim mi olsa <gülüyor> Bilemedim İkisini de yaparım ya o kadar izlenir Cıvıl cıvıl bir eskiz defterim olsun istiyorum arkadaşlar Bir de arkadaşlar ben böyle video çekiyorum yani Ben bunu Youtube'a yükleyeceğim de neler neler çekiyorum ya bir popüler olsam böyle yurtta milyon falan abonem olsa da gitsem şuralardan. <gülüyor> Çünkü at yapış yok arkadaşlar bizim yaşadığımız mahallenin ve bu yüzden internetimiz de çok yavaş maalesef. Böyle ünlü falan reklamlar, sponsorluklar gelse gitsem buradan ya çok güzel olacak. Yani annemle beraber gitsek. Annemi de çok sevdiğim için ya yani annemle beraber yaşadığım için ben de. kameramda şarj 2 diş kaldı bu arada neyse ya yedek primi takarım bu deniz kabuğu da böyle bir deniz kabuğu biraz koyu oldu ama rengi bence güzel oldu yani bu şekilde çizdim ve daha devamında çizeceğim arkadaşlar devamında burada çizeceğim acaba hepsi ya acaba yapıştırsam mı direkt keselim bakalım şöyle keserken de çekeyim Böyle çıkartmalar yaptım arkadaşlar. Bence çok güzel gözüküyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben beğendim yani. Siz beğenmeseniz de olur. Beğenmeseniz de olur falan diyorum ama yani kötüyorum, genç üzülüyorum. Neyse. E arkadaşlar, e daha da annesisin. Şarkıyı rahat bırakamıyorum arkadaşlar. <gülüyor> Şaka yapamıyorum. Adam çok seviyorum Mesela arkadaşımla falan buluşuyorum işte ve söylüyorum hani, "E daha da annesisin." diyor. <gülüyor> Şaka yapamıyorum. Bir de yine görüntülü konuşuyorum. "E daha da annesisin." Ben gelin diye mi kasıldın?" diyorlar. Anne neden beni <gülüyor> bebiş? bebişkanım çok mu <mal> seviyorsun? <gülüyor> Bu şekilde işte arkadaşlar ya. Yani ünlü olsam da gitsem şu mahalleden büyük şeylere sponsor olan evlere falan. <gülüyor> Çünkü öyle oluyor ya, genelde ünlüler. Sponsor oluyorlar ve gidiyorlar büyük evlerde yaşıyorlar. Ben burada çok <gülüyor> zor video çekmek için uğraşıyorum. Hmm. Neyse ya şimdi bir zaman vardı bence. Tabii öyle diyorum ama yok büyük evde yaşıyorum, yok sponsor bilmem ne Benim eşyam çok fazla arkadaşlar, benim eski beni kaçırmaya çalıştı Yani kaçırma ederim, gidelim evlenirim, teyzenler beni sevmiyor falan dedim mi dediğimi anlıyorsunuz, hani kaçalım dedi, teyzenler beni sevmiyor, kaçalım evlenirim dedi Ama ben eşyam çok fazla olduğu için kaçmak istemedim <gülüyor> Yani doğru doğru, eşyam çok fazla, yok işte gitarım var, yok bir sürü dikişi malzemem var, yok işte ee, bazı elektronik eşyalarım var bundan dolayı kaçmak istemedim çünkü ben onları nasıl bırakayım ben bebeklerime bir de kedim var kedimi nasıl bırakayım da gideyim acaba bırakamam arkadaşlar bundan dolayı eğer yardıma gelecekseniz ben bir yere taşınacağım sponsor ev falan bir şey olursa çünkü bir tane ünlü birisi var ya onun her şey sponsor yani telefonu arabası evi bilmem nesi Yardıma gelesiniz taşımak için. Umarım bir gün gerçek olur. Bir fenomen daha var. ismini geçemeyeceğim. O da böyle video çekti. Takipçiliğim evimi taşımama yardım etti diye. Çok güzel bir video izledim. Sevdiğim bir fenomen. Ee daha da anlaşılır. <gülüyor> Cenazem mi var? İçin dışısını. mübarek. Mesela böyle deyince aklıma şey geldi Mesela nem nem nem nem nem. Mesela şu da arkadaşlar Çok fazla izlediğim iki tane dizi var Sadakasiz ve kardeşlerim Sadakasiz'in hastasıyım zaten En son bir tane defa kaç kaldı videosu çekmiştim Yani en son dediğimde bir yıl oluyor Yani 8-9 ay oluyor Ve o videoda bile sadakasiz izledim O derece seviyorum resmen kendime asya almışım gibi falan görüyorum çünkü ben de ve iyi ki evlenmemiştim yani asya ile tek farkımız benim evlenmemiş olmam ben sevgiliyken aldatıldım o onunla evlendi ben sevgiliyken aldatıp başka birisiyle evlendi benim aslında durumum onun durumu tabi daha kötü oğlu falan var <gülüyor> umarım mi seviyorsunuzdur arkadaşlar ben çok seviyorum sohbetimi. Kendi sohbetim de demiyorum ama kendi sohbetim çok güzeldir arkadaşlar. Çenem düştü farkındayım. Neyse. İşte bu şekilde de küçük küçük şeyler çizdim. Ve onları kestim. Bence çok az oldu ya. Şunu şuraya yapıştıracağım. Ama arkaya koyacağım? Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. İki tane kırmızı durmasın yani ya da bence ya. Arkadaşlar varsa fikriniz falan ne izleyebilirsiniz? Nasıl kapatabilirsiniz? Nasıl, nasıl, nasıl, nasıl yapabilirim falan? Böyle yaptıkça küçük küçük, küçük çizimde stikasları falan. Hepsini böyle kapatmayı düşünüyorum hani. Yapmayı düşünüyorum. Böyle çok tatlı oldu ya. Çizme daha bitmedi. Biraz daha stiker yapmak istiyorum. Bunları koyalım buraya. Biraz daha stickers yapmak istiyorum. Bu arada bakıp bakıp çiziyorum arkadaşlar. ne hani çok güzel çizdin, çok güzel etdin, çok güzel Falan diyeceksiniz bakarak çiziyorum arkadaşlar. Bakmadan çizeyim. Bunun için. Bir de şey çizeceğim. Elmas. Böyle elmas sanırım. Zaten çizince göreceksiniz. Elmasa benziyor. aynen elmasa benziyor bayağı yani elmas gibi bir şey var <gülüyor> aynen bu şekilde bir elmasımız var arkadaşlar ben elmas ben ben elmas gibi kadınım be elmas gibiyim be deri deli saçması hareketlerim olabiliyor sari ama çok seviyorum ya. Ne bileyim ya? Bence saçma zaman kadar güzel şeyler. yok çocuk gibi olmak böyle, küçük küçük çocuk gibi konuşmak etmek tutmak böyle. Ne bileyim işte. <gülüyor> Tabii bunların hepsini de zamanında yerinde yapmak önemli. Elmasımız oldu. Ay boşuna çizdim. Dak siz göremediniz. Elmas bu arkadaşlar. Elmas dediğim şey bu. Bunu konuşuyorum, konuşuyorum. Çizerken size doğru tutmamışım. Elmas bu. Elmas sanırım bu. Bir şöyle bir işaretimiz var arkadaşlar. Onu çizeceğim. Umarım becerabılarım. Becaramazsam yardıma gelin. Ona <gülüyor> bakalım. Sevgimi kaybettim ya. Hiç silmedim ki ben şimdiye kadar zaten. Ondan doluya olabilir yani. Neyse ya. Böyle oldu. Böyle bir çizim. Bence güzel oldu. Yani, siyah kalemli üstünden geçerken arkadaşlar bence daha güzel oldu. Bu şekilde ben bu eli sırrı yapmak istiyorum. Yok bir dakika. Ben bunu da zenci yapmak istiyorum. Zenci bir takıntım yok arkadaşlar. Sadece ben şeyi sevmiyorum. Ekçılığı sevmiyorum. E pek fazla da ten rengim olmadığı için yani. Bu yüzden de zenci yapayım dedim. <gülüyor> Şimdi zenci zenci diyecekler bana. Neyse. Bana zenci demeyin. <gülüyor> Bir dakika. Ben çirgimi nereye koydum ya. Neyse artık. Arada da bakıyorum. Anitizyon mu falan diye. Yani gözüküyor mu diye. Pek güzel olmadı sanki ya. Böyle yapmış. Neyse. Şunu da şöyle yapalım bence biz. Arkadaşlar açık mavi olarak gözüküyor. Bakar mısınız? Ve ne kadar kurtizyon? Baytellerini koy yapacağım. Baytellerini yine kuru kalemle çizeceğim ben. Bu görgü gibi olacak yani. Böyle yapalım. Neyse. Bu şarjım bayağı dayandı ha. Çok şükür. Bir şükür. Şöyle yapalım. ha. Bir de şöyle bir kalemim var. Bu cidden açık renk çiziyor yani. Bu bayağı açık renk çiziyor. Ondan dolayı. Her yerini çizdim, boyadım. Bu bayağı açık çiziyor zaten ondan dolayı. Ama şöyle yapalım bence. Arkadaşlar bu hesabım da kapanacak çok korkun Bana yazıyorlar ya. Bana yazıyorlar. Hesabını kapatacağım, sileceğim diyorlar. Sinirlerimi haplatıyorlar. Birisi de hikayesi paylaşmış hesabı sildim diye. Manyak ya, övünüyor hesabı silmesiyle sinir bozucu ya Bir tane de ruş çizeceğim. Ruş. Ruş arkadaşlar, ruş. Ruş diyemiyorum ama olsun. Ondan sonra yapıyorum şöyle gelsin Diyemediğim kadar çizemiyorum da arkadaşlar. Hem diyemiyorum hem çizemiyorum yani Sorry. Ben de her şey sorry sorry. Bir öğrenmişim ince gelecek şöyle Sorry. sorayım. <gülüyor> Neyse. I'm sorry. Bu da böyle bir ruj olsun ama rujumun şeyinin pembe olmasını istiyorum ben. O ruj kısmının yani işte. Ay ay. Ay bu ne oldu böyle? Ay. Ay. ay. Ne biçim ruj bu? Neyse bunu yerlerini kuru kurukalemle boyayım ben. Yok fosfor pembesi kalem. Kaçeli kalemle yapacağım ya. Ancak güzel oldu. Sizce? Ah, şarjım bitiyor. Bitti de arkadaşlar. Pilini değiştirdim. Ondan dolayı birazcık. Yani hemen pilini değiştirdim. Diğer pili şarjı taklamaya geldim. Ee, ondan sonra ne çizelim başka? Bir tane de şöyle kalp yapılmış. Bir tane er şeyisi var. Onu çizmek istiyorum. Kalp yapmış yani elini. Onu çizeceğim. Ama çok zorlanıyorum ya. büyük ihtimalle ben bunu çizemeyeceğim. Bir dakika şöyle yapalım. Lan bu benim için parmak. Oldu ya oldu. Relax Ayşen. Ama bu bana ters düşüyor ya. Şöyle. şöyle. Şimdi bunu nasıl seçeceğim Ha şöyle kenardan çizebilirim. Yani kesebilirim bence ya. Sevgimi bulamadım neyse. Kenarından keserim ben bunu büyük ihtimalle. Ay arkadaşlar ilk çektiğim resim videosunda yatağın üstünde resim çiziyordum Ve ne kadar çok zorlanmıştım ya hatırlıyorsanız. Şu an masanın üstünde yaptığım için pek zorlanmıyorum. Zaten fazla zor olmuyor. Tamam. Kaktüs var. Ghost var. Hayalet. Şey var bir tanem böyle tatlı tatlı olsun bir tane tatlımız olsun şöyle aksın şöyle kenarından aksın şöyle kenarına şey olsun onu çizelim boyayalım yani daha doğrusu Böyle videoları izlemek çok hoşuma gidiyor abi. Umarım bu videomu tutulur arkadaşlar. <gülüyor> o kadar çene çaldım yani. Ne bileyim daha yakından tanıma fırsatınız oldu. Umarım bu videomu tutulur yani. <gülüyor> bir de üstünde pemmiş pemmiş bir şeyler yapalım. Benek benek. Pek güzel olmadı ama öyle. Neyse artık Ve kahverengimizle de çikolata yapalım kenarına Genelde çikolatalı olsun. Tamam böyle oldu. Aa geriye kaldı başka? Bir tane de şey var. Ama o olmaz büyük ihtimalle. Çünkü beyaz kısmı gerekiyor. Yumurta olduğu için sarı ve beyaz kısmı gerekiyor. Neyse olmaz büyük ihtimalle. Kaktüs yapalım ya. Bugün de resim çizme günü ilan ettim arkadaşlar. Hepinizi alın elinize kıvıklarınızı resim çizin. Tamam Böyle kaktüs. Buraya bir tane de yavru kaktüs. Buraya da ayı gibi bir tane kaktüs içeceğim. Ama olmadı. sığmadı ki. Hava çok soğuk. Susar mısın bebişkom? Okay. Ve kaktüsün üstünde çiçek açmış yaptım. Yani çiçek gibi bir şey var burada. Benim akarak yaptığım için tabletten. Kaktüsün üstünde de, üstünde de çiçek gibi bir şey var. Mmm. Şurada jama. K baya bir çıkarma yaptım ya. Bu video yarım saat olabilir arkadaşlar. Ben hangisini köpçüm? Hangisini keşedeceğim? Hiçbir fikrim yok. Ayşen, Çünkü çok fena gıybet ediyorum. Çok edeyim. fena. Kendime Asya'ya benzetmediğim kalmıştı be. He? Bebişkolar dediğim mi gidiyormuş? Arkadaşlar Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Şimdi annem size bir şey soruyor. Arkadaşlar demem mi sizin hoşunuza gidiyor. Yoksa bebişkolar demem mi hoşunuza gidiyor. Annem bunu merak ediyor. Bütün derdimiz tırsızımız bütün her şeyimiz bitti. Annem bunu merak ediyor. Neyse zaten derdimiz yok, bir şeyimiz yok. Çok şükür ya. Hayatımdan çok memnunum Yani o kadar teyzemle falan tartıştık ama neyse ama herkes ne kadar meraklı başkalarının hayatına bir şeyler yapmasına ve eleştirmeye ne kadar meraklı ya. Yerim Neden diyor doğrusu? Ayşen yapar. Elanem konuşuyorum Yani büyük insanlar konuşulur insanlar konuşur ağz olan, olan konuşur yani annem bile bu şekilde düşünüyor şimdi bunu da kestim Koş yapalım en Koş yapacağız ama ghost'un haa kaykay yapalım arkadaşlar bir de kaykayımız, kaykayımız var bir dakika sen neyse ya anam düşünürüz zaten bir şekilde ya, acaba ne dedim ben orada ya hatırlamıyorum. video başlatmamışım yani Neyse artık. Yani kendi kendime konuşmuşum burada. Şimdi bir baktım bir telefonun ekranında ben yokum. Gitmişim yani. Kamera kapanmış. Müthiş de video başlatmadan çektiğini sanmışım ben. O şekilde. Bir de o kadar ya ama kameranın videosunu başlatmışım kendi videosunu başlatmamışım yani telefonum yani kendimi göstermemişim öyle olmuş. Onu nasıl düzelteceğim hiç bilmiyorum ya birazdan beğenim yanacak kamerayı yani montaj zaten beğenim yanacak büyük ihtimalle. ekleyeceğiz arkadaşlar skeçbookumuza keşke böyle bir yapıştıracağız alsaydım ya yani iyisinden nasıl yapıştıracağım ki ben şimdi bunların hepsini ya yapıştıracağım berbat yapıştırıyor neyse artık çalışacağız uğraşacağız dedinceğiz şimdi arkadaşlar bunlar bu şekilde gözüküyorlar Birazcık daldım ama birazcık dalma arkadaşlar. Toparlanabiliriz bence. Bunu bu şekilde buraya koymak istedim. Yani bunu böyle yapıştırıyorum. Başladım mı? Merakçı gülüstik mikro hiç memnun diyelim. Yani kullanmam kullandığım yüzünden hiç güzel yapıştırıyor. Mikro. Sanırım tarihi geçmiş olabilir yani. Biraz dışına mı taşırsam acaba? Yani dışına mı çıksa? Sice. Şunu da şöyle yapalım. Şu rengi kapatsın istiyorum. İşte rengim. Yok ya olmadı. Şu eksik yok. Onu da buraya koyalım bence biz. Yok ya olmadı. Bir dakika. Şunu da şöyle şuraya koyalım bence. Şöyle güzel olacağı benziyor. Böyle. Bence güzel oldu yani. Sizce arkadaşlar. Yapıştırmıyor gibi. Yapıştırmıyor. Neyse. Haa. Şöyle de yapabilirim aslında. Geri kalan kısımlarını böyle sulu boya gibi bir şeyle yapıp böyle sulu boya da dökebilirim. Yani o şekilde de boyayabilirim bence. Sizce? <gülüyor> ya market kalemimle de boyayabilirim arkadaşlar. Bence yani öyle de olabilir. Böyle oldu. Bunlar büyük ihtimalle çıkar gider ya. ya emanet, emanet gibi gözüküyor Emanet gibi. Böyle. Onlar Bunun hepsini yavaştırmak istiyorum ama arkadaşlar ben. Dondurmamızı da buraya koyalım. şöyle Zafer işaretimizi de. Şuraya koyalım. Yok ya olmadı böyle. Olur mu siz oluyorum arkadaşlar ben mesela böyle bir video gördüm direkt açıyorum hani cıvıl cıvıl rengarenk ısır yapmış falan diye merak ederim amarım sizde merak ederseniz ve gaybetimle beraber beni izlersiniz arkadaşlar gaybet kaybet time şaka maka gaybet öyle eti yemek gibi falanmış arkadaşlar yani çok günah ama seviyorum ya ne yapayım yani şunu daha dondurmamız var Neyse ki önceki bir şeyini de çektim yani hani. Eskici ilk önceki kapağını ve sonraki kapağını diye <gülüyor> çektim hanım. Bence hiç boş yer kalmaz ya. Karşı bile yani fark etmez. Güzel gözüksün de yeter. Şöyle yapalım. Ben bunu, bunu montajlarken Canım çıkacak arkadaşlar Çünkü çok uğraştırıyor 8 saatte falan yok yani 8 saat iyice abarttım 3 saatte falan Herhalde montajlarım Yani sabah kadar da çok zorlukleniyor Arkadaşlar yarım saat büyük ihtimalle Video sürecek büyük ihtimalle video Yarım saat sürecek arkadaşlar Daha uzun da sürebilir Bilmiyorum kaçım işte Ama gıybet time'ımı time time'ımı şey yapmak istemiyorum. Kırpmak istemiyorum. Gıybetten gıybetten. Hala İngilizce grubunda mesaj gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Acaba hocamız ne dedi? Acaba bana mı bir şeyler söylüyor? Merakla bekliyorum. Dur. Şuraya da şu rüzgü şöyle yapalım bence. Vallahi yazı, yazacak yer kalmadı. Vallahi yazı, yazacak yer kalmadı. Şunu da şuraya koyalım. Çok fazla doldurduk. Böyle böyle böyle yapıştırmayan da ne bileyim yani. <gülüyor> Değil mi? Bunu da buraya koyduk. Vav wow, cıvı cıvılanmadım arkadaşlar. Şimdi de biraz berbat edebilirim. Yok ya berbat etmem yani niye berbat ediyorsun? Şuralarını boyayacağım ben ya. Olmuyor. Olmuyor. Büyük ihtimalle sulu boyayla boyamam gerekiyor. Güzel mi oldu arkadaşlar sizce? Eskisi defterim bu şekilde gözüküyor. Bence çok güzel yani cıvıl cıvıl oldu arkadaşlar. Sevdiniz mi? Yani bu kadar güzel bir şey yapacağımı düşünmemiştim. Tabii ki de düşünmüştüm. Ben çok becerikli, çok güzel. Her şeyi hem anında anlayın. Çok ucak, çok zeki, çok güzel, çok iyi, çok mükemmel, çok mükemmel. Efsane, çok anlayışlı, çok güzel, çok kişisel güzel, çok güzel olan bir <gülüyor> Neyse arkadaşlar. E, şu an e, kendime gördüğünüz videoyu. Telefonundan çekiyorum. E, yaptığım işi gördüğünüz videoyu da şeyden çekiyorum. Kameramdan. Ondan dolayı. Borloya boyayacağım. Bu şekilde. Yani hiç bir tarafa gözükmesini istiyorum arkadaşlar. Ve cıvıl cıvıl açını istiyorum. Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Ne diyecek? Ve arka planda gözükmesini istiyorum. Ben bu şişeden az su içmemiştim. <gülüyor> Durun bir dakika. Nasıl gözüküyor acaba? Şöyle gözüküyor. Nasıl gözüküyor olabilir mi? Keşke şeyin yapıştırdım özelliği olsaydı. Şu an aklıma geldi. Ne bileyim ya. Şeyin sulu boyanın yapıştırma özelliği olsaydı. Güzel olmaz mıydı sizce? Bence güzel olurdu. <gülüyor> Saçmaladım. Saçmalayıp saçmalayıp duruyorum. Başak gruplarından bir sürü mesaj geliyor. Ve beni de akraba mı ziyormuş ama açamayacağım. Sorry. Bence bu video çok izlenir ya. Öyle umut ediyorum. Çok cıvıl cıvıl bir video. Yani çok uğraştım bir video. Ve çok güzel gözüküyor bence. Bundan dolayı Şöyle boş olan kısımdan da sulu boyayla boyacağım. karton yapıştırmamışım ya. onu yine sulu yapıyorum mesela arkadaşlar. Karton yapıştırsa kolaya kaçmış gibi olacaktım. Yapıştırması da üzülür o gerçi. Daha zordu yani bence karton yapıştırmak yapıştırıcı falan ama akıbet ölecek. Demi yani şu şekilde gözüktü. Önce ve sonra da koyacağım. Yani bir faraftı demem de büyük ihtimalle. Zaten önce kendi gördünüz siz nasıl gözüktüğünü falan. Koyar mıyım bilmiyorum çok kararsızdım. Şöyle yapalım ya, şu beyaz kısmını da boyayayım birazcık. İyice her şeyi boyayayım geldi. <gülüyor> sorry, sorry da sorry, sorry. Çok şımarayayım Ayşen, Ayşen, Ayşen, Ayşen. Keşke uçak mı dunar, söyledim telefon ya, bak pişman oldum. Telefonu uçak mıydan almadım, hiçbir şey mi almadım. Arayan arayan. Açap kurutuna da gelen gelene ya. Neyse artık. Artık bu şişeden su içemem. <gülüyor> <gülüyor> Büyük şey. içinde kendime çok teşekkür Bize Bir zahmet Ayşe? Ayşen. Ya, zehirlenesin. Kimyasal madde var içinde bebişim. Bu şekilde gözüktü arkadaşlar. Bence çok cıvıl cıvıl. Ve bu videonun çok izleneceğini umut ediyorum. Çok çok güzel bir video. Ben böyle bir videoyu görseni merak ederim. Yani nasıl yapmış bunu falan diye. Ve çok güzel gözüküyor ya. Şurasını da boyayalım bence. Buraya da bittiş İsim söylesin. Bir şeyler yazacağım artık. Videomuz bitti arkadaşlar sonunda. Yani bir saat, bir buçuk saat falan uğraşıyorum neredeyse çizimini, boyamasını ayrı ayrı. Ve başladığım tarihte 24 aralık, 2019, 24, 12, 2019 yazdım. Bitiş tarihi değer biterse. <gülüyor> Onu da yazırım İsmimi, su ismimi falan diyeceğim ama onları daha sonra can Bu şekilde gözük arkadaşlar. Ay. Bu şekilde gözük arkadaşlar. Bir dakika. Aa, oh. bu şekilde gözüküyor arkadaşlar böyle cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl umarım beğenirsiniz arkadaşlar Heh, bu arada kameramı da kapattım arkadaşlar umarım sesim çıkıyordur ya büyük ihtimalle hiç çıkıyor ama bildirim gelince de bilelim ses çıkıyor her neyse videom bu şekildeydi arkadaşlar valla sesimi falan çözemeyeceğim şimdi ama kapak çok güzel oldu bir de silikon yapıştırıcısı almak istiyorum arkadaşlar silikon yapıştırıcısı çünkü daha güzel ve güçlü ben biliyorum silikon tabancası falan oluyor sıcak yapıştırıcı olarak geçiyor Onunla, onu da almak istiyorum de bir arama kayboldu tabancası duruyordu buralarda bir yerde onu bulmam gerekiyor videom bu şekildeydi arkadaşlar umarım beğenirsiniz Bu şekilde arkadaşlar umarım beğendiğiniz bir videoyu <gülüyor> çok dikkat çekiyor farkındayım her neyse, çok seviyorum o benim sevdiğim bir yemek tamam mı yemek değil de tamamen face food her neyse umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar sizi çok seviyorum arkadaşlar sizi öpüyorum arkadaşlar güle güle ab kanalıma abone olun her türlü video çekiyorum daş vlog yeni yemek kültürleri yediğim resim çizdiğim her türlü onun için albümü almayı unutmayın arkadaşlar. Sizle sevgilerim arkadaşlar. Bay bay. Güle güle. Bay bay. Bir dakika. Bir de saçımı gösterdiğim son olarak saçım da bu kadar güzel. Yani saçımı o kadar yaptettim. Yedirse azdı. O kadar para verdim. Herhalde göstereceğim. Biraz çıkışmak olabilirim. Bunun için söyle dememi bekliyorsan daha çok beklersin. Hı. Ha. Tüyküptan <gülüyor> atmış ya. Arkadaşlar bu arada seçim afilik örgüsü yaptırdım. Bununla alakalı da belki ayrıca bir video çıkıyor ama hiç belli olmaz neyse. Bay bay.